Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Deniz Ömer Targimazla, taygap.com. Ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günlerine çıkan girişmeyi sizler için paylaşacağız bendim. Ee, ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıtacak olursak değerli dostlar. Sosyal Cep e, Tarık Haber, e, Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagramed Tarık Haber, Twitter Game Paradise TV 1, Reddick Grand Type 78, YouTube Tarık Haber TV ve VK Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Değerli dostlar ekranlarımızda da görüyorsunuz. Tarafsız haberlerin doğru adresi www.tarikhaber.com'u da takip etmeyi unutmayın. Değerli izleyenler İlk haberimize geçiyoruz efendim. Diğer evet, e, sosyal medya kanalımızı tanışacak olursak değerli dostlar. Pico Live'da yayındayız. Pico Live kanalımız Tarık Haber TV'den ulaşmaya ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. O uh, canlı yayın da efendim uh, canlı yayın kanalımız tarhaverti bilen bir ulaşabilirsiniz. Bir kere yayın dostlar de osyalike kanalımız tarhaverti bilen bir ulaşabilirsiniz. Merhaba abone olan ay kanalımıza Star Haber TV'den Neler izleyenlerle haberimize geçiyoruz efendim. Hüseyin'e de şey yaşatmıştı. ifadesi pes delirtti. Saldırgan şikayetçi oldu. Elim yüzüne geldi dedi. Saldırıp ağır yaral yaraladığı Peace grubunun davulcusu Mehmet Dud Dudarık'tan şikayetçi oldu. Elim yüzüne geldi dedi. Peace grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'ın geçtiğimiz günlerde Ankara'da sahne aldıkları bir yerince mekanın önünde saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan 38 yaşındaki müzisyenin Hilafisi devam ederken tutulanın saldırgan bir kan ise ifadesi ortaya çıktı. Darbettiği duvaruktan çıkayet olan şüpheli ifadesinde yaralama ve vurmak gibi bir niyetim yoktu. Elindeki telefon almaya çalışırken elin yüzüne geldi. Düşerken de küfür etmeye devam edince bir iki tane yumruk savurdu dedi. Haber, haber, güncel. Saldırıp ağır yaraladığı PİZ grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'tan şikayetçi oldu, elim yüzüne geldi. Müzisyen Mehmet Dudarık'ın saldırıya uğradığı anlar kamerada. Saldırıp ağır yaraladığı piz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'tan şikayetçi oldu, elim yüzüne geldi. PİZ grubunun davulcusu Mehmet Dudarık geçtiğimiz günlerde, Ankara'da sahne aldıkları bir eğlence mekanının önünde saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan 38 yaşındaki müzisyenin tedavisi devam ederken, tutuklanan saldırgan Bilge Kağan, Kağan ise ifadesi ortaya çıktı. Darbettiği Dularıktan şikayetçi de olan şüpheli ifadesinde, yaralama ve vurma gibi bir niyetim yoktu. Elindeki telefonu almaya çalışırken elin yüzüne geldi. Düşerken de küfür etmeye devam edince bir iki tane yumruk savurdu dedi. Rock Müzik Grubu Piz, 14 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından saldırıya uğrayan grubun davulcusu Mehmet Dularık, Ankara i̇bn Sina Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın çükelisi Bilge Kanka ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erkek sen dışarı gel. Bilge Kank'ın emniyet ve sorgu hakimliğindeki ifadesi ortaya çıktı. Arkadaşı Erdinç Ö. Dilara Hün ve Ayşegül A 15 Aralık'ta Tunus Caddesi'ndeki eğlence yerine gittiklerini, Gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı Erdinç önün ayağına basıldığını ifade etti. Bunun üzerine müştekilerle aralarında arbede olduğunu savunan Şükeli, akabinde müşteki Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldıklarını öne sürdü. Kendilerine sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğunu iddia eden Şükeli, şunları söyledi. Arkadaşlarımın yanında bulunduğu mesnada şahıslar bana, erkek sen dışarı gel lan şeklinde hakaretlerde bulundular. Ben de alkolün etkisiyle sinirlerime hakim olamadım ve Oğuzhan'a yumruk savurdum. Dışarı çıktığınızda Mehmet dudarı telefon ile görüşüyordu. Karşısındaki şahsa çabuk gelin, şunlar kim olduğumuzu öğrensinler şeklinde söylemlerde bulunduğunu duydum. Ani bir kızgınlık ve Mehmet isimli şahsın beni tahrik etmesi sonucu şahsa yumruk savurdum. Mehmet isimli şahıs hemen kendini yere attı ve yerde bulunduğu esnada ağır hakaretler etmeye devam etti. Mehmet isimli şahıs yerde bulunduğu esnada sakin olması gerektiğini söyleyerek hırpaladım. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavganın yatıştığını anlatan Şüpheli Bilgi Kanka, olayın daha büyümemesi için arkadaşlarıyla eğlence merkezinin bulunduğu yerden ayrıldıklarını söyledi. Pişman olduğunu söyleyen Şükheli, asla kastı olarak yaralama ve vurma gibi bir niyetim yoktur. Her ne kadar olay karşı tarafın kışkırtmasının neticesinde meydana gelmişe de yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım. Konuyla ilgili Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'tan davacı ve şikayetçiyim ifadelerini kullandı. Elim geldi. Şüpheli, nöbetçi su ceza hakimliğindeki ifadesinde ise eğlence mekanına girdiğinde arkadaşlarının müştekilerle tartıştığını gördüğünü aktardı. Müzisyen Mehmet Dudarık'tan iyi haber. Olayın aslını öğrenmek için yanlarında gittiğinde müştekilerin kendisine küfrettiğini öne süren Bilgi Kanka, Dışarıda müştekilerden biri telefonla görüşüp çabuk gelin şeklinde konuşmaya devam edince ben de elindeki telefonu almaya çalışırken elin yüzüne geldi. Düşerken de küfür etmeye devam edince bir iki tane yumruk savurdum dedi. A. Müzisyen Mehmet Dularık'tan iyi haber. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saat bu ekranlardayız ve diğer haberimizle geçiyoruz. AKP'nin asgari ücret başkanımız geldi Erdoğan'a işaret etti değerli yani işte son rakam. Son dakika haberine göre yeni asgari ücretin ne kadar olacak? 8 bin lira sınırı kritik geldi. Cumhurbaşkanımız diyebilir dedi. Son dakika haberine göre yeni yıla sayıda günler kala yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışan ilgilendiren asgari ücretle ilgili son olarak AKP Afyon Karahisar Milletvekili Ali Özkaya'dan açıklama geldi. Özkaya asgari ücretten 8000 lira sınırına dikkat çekerek benim tahminim 7700 lirayla 7900 lira arasındaki bir ücret belirlenebilir. Ancak Cumhurbaşkanımız 8000 psikolojik sınırını geçerek 8050 diyebilir ifadelerini kullandı. Finans, finans, ekonomi. Son dakika yeni asgari ücret ne kadar olacak? 8000 lira sınırı kritik. Cumhurbaşkanımız diyebilir. Son Son dakika. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 8000 lira sınırı kritik. Cumhurbaşkanımız diyebilir. Son dakika haberi. Yeni yıla sayılı günler kala yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili son olarak AK Parti Afyon Karahisar Milletvekili Ali Özkaya'dan açıklama geldi. Özkaya asgari ücrette 8 bin lira sınırına dikkat çekerek, benim tahminim 7.700 ile 7.900 lira arasında bir ücret belirlenebilir. Ancak Cumhurbaşkanımız 8 bin psikolojik sınırını geçerek 8050 diyebilir ifadelerini kullandı. Son dakika salı günü milyonlarca vatandaşın geliri olan asgari ücrette rakamın belli olması bekleniyor. Yarın son kez masaya oturması beklenen asgari ücret tespit komisyonu öncesinde çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı için flash bir açıklama yapmıştı. Bakan Bilgin, salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız mesajını paylaşmıştı. Asgari ücret zammı öncesi yeni talep. Türk İşten açıklama geldi, yeter ki destek verin. Yine kazanacağız. Son dakika, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili son olarak AK Parti Afyon Karahisar Milletvekili Ali Özkaya'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Gönlünden geçen rakamı söyleyen Özkaya, benim tahminim 7700 ile 7900 lira arasında bir ücret belirlenebilir. Ancak Cumhurbaşkanımız 8000 psikolojik sınırını geçerek 8050 diyebilir. 8000 ilerse soruyorum iyi arkadaşlar. İşveren haricinde bu rakamdan herkes memnun. Esas mesele enflasyonu durdurmamız ve gıda artışlarını kontrol etmemiz. En temel meselemiz bu diye konuştu. Asgari ücret ne kadar? 2021'de bürüt 3577 lira, net 2825 lira olarak uygulanan asgari ücrete, 2022 Ocak ayında tarihin en yüksek artışı yapıldı. Asgari ücret, yaklaşık %50 zamla bürüt 5004 lira, Net 4.253 lira olarak belirlendi. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte ise asgari ücreti %30'luk bir artışla net 5.500 liraya çıktı. Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücret, bir kişinin çalıştırılabileceği en düşük ücreti ifade ediyor. 2015 yılına kadar 6 aylık dilimler şeklinde belirlenen asgari ücrette, 2016 yılındaki değişiklikle yılın tamamında geçerli olan tek bir rakama geçildi. Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükmetten 5 er temsilciden oluşan asgari ücret tespit komisyonunun toplanması gerekiyor. Mevzuat gereği komisyonun aldığı zam kararı, resmi gazetede yayınlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. İllia. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan dönmez arkası gelecek diyerek duyurdu. Petrol rezervi müjdesi. Asgari ücret toplantısı öncesi yeni rakam. Ana haber ülkemiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 1 saattir bu ekranlardayız. Ve efendim diğer haberimize geçiyoruz. arkası gelecek diye duyurdu. Yeni müjde haber ge haber geldi deriz izleyenler. Bakan Dönmez arkası gelecek diye duyurdu. Petrol rezervi müjdesi geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Dönmez'den petrol rezervi açıklaması geldi. Bakan Dönmez Şırnak bölgesinde önemli petrol rezervinin keşfine imza at imza atmıştık. Arkası gelecek. Bizi izlemeye devam edin ifadelerini kullandı. Bir yandan, bakan Dönmez Karadeniz gazını Mart ayında sisteme vereceklerini duyuruz. Finans, finans, ekonomi. Bakan Dönmez arkası gelecek diyerek duyurdu. Petrol rezervi müjdesi. Bakan Dönmez arkası gelecek diyerek duyurdu. Petrol rezervi müjdesi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den petrol rezervi açıklaması geldi. Bakan Dönmez, Şırnak bölgesinde önemli bir petrol rezervinin keşfine imza atmıştık. Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin ifadelerini kullandı. Öte yandan bakan Dönmez, Karadeniz gazını Mart ayında sisteme vereceklerini duyurdu. Şırnak'taki Gabar Dağı'nda petrol rezervinin keşfi heyecan yaratmıştı. Gabar Dağı'nda keşfedilen petrol rezervinin değerinin yaklaşık 12 milyar doları bulduğu belirtilmesinin ardından bakan Dönmez, Şırnak bölgesinde önemli bir petrol rezervinin keşfine imza atmıştı. Arkası gelecek, Bizi izlemeye devam edin ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve üyelerine Filios Limanı'nda devam eden doğalgaz işleme tesisini ziyaret etti. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin tarafından devam eden çalışmalar hakkında Bakan Dönmez ve komisyon üyelerine briefing verdi. Erdoğan müjdelemişti. Günlük 5300 varil petrol çıkartılıyor. Briefing sonrası saha gezisi sonrası açıklama yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altun Yıldız, Filiosta Türkiye'nin enerji üssünün inşa edildiğini ve sürecin gayet iyi ve doğru yönetildiğini söyleyen, sürecin 2023 ilk çeyreğine dönük adımların gerçekten çok önemli bir şekilde ve sonuca gidecek şekilde yürütüldüğünü gördük. Türkiye'nin gaz ihtiyacının çok büyük ölçüde belirlenen zaman diliminde ülkemize sunulacağından mutlu oldu. Bu süreçte gece gündüz demeden keşfedilen gazın çıkarılarak ülkemizin hizmetine sunulması noktasında başta Cumhurbaşkanımız ile bakanımıza çok teşekkür ediyoruz dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, Türkiye'nin bugüne kadar doğalgazda %10 üzerinde dışa bağımlı bir ülke olmasına rağmen arz güvenliği konusunda bir sıkıntı yaşatmadan, konut sanayi ve işyerlerin ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. 2023 Mart'ında gazı sisteme vereceğiz. Bakan Dönmez, Cumhuriyet'in 100. yılında, Türkiye 100 yılında milletin hasretle beklediği Karadeniz gazının Türk halkıyla buluşturmada geriye sayımın başladığını ve devam ettiğini kaydederek, önümüzdeki yılın Mart ayında bir aksilik çıkmadığı takdirde bu gazı sisteme vereceğiz. Alı hazırda şu anda yağmur yağışına rağmen şantiyede çalışmalar devam ediyor. Toplam 8100 personelimiz çalışıyor. 51 gemiyle deniz tarafındaki çalışmaları sürdürüyoruz. Bu çerçevede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz dedi. Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin. Bakan Dönmez, ayrıca, geçen cuma günü çok önemli, büyük projelerinden birinin daha açılışını Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla açılışını da yaptıklarını sözlerine ekleyerek, Silivri'de deniz alanlarındaki Avrupa'nın en büyük doğalgaz depolama tesisini hizmeti açmıştık. O da bizim son derece mutluluk verici bir unsur. Kara sahalarındaki çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımız da açıklamıştık, Şırnak bölgesinde önemli bir petrol rezervinin keşfine imza atmıştık. Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin ifadelerinde bulundu. İlla! Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Artık ya devletten yapılabilecek. Tarih netleşti. Ana haber bir temiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Samun kapısına dayandığı lapa lapa yağdığı, her yer beyaza bölündüğü değerli izleyenler. Kar İstanbul'un kapısını dayandı Sadece 110 kilometre ötede lapalap yağdı. Her yer beyaz beyaza büründü. İstanbul'un yanı başındaki Kartıbe'de sıcaklığın düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerine başlayan kar yağışla birlikte her yer beyaza büründü. Zaman zaman etkisini arttırarak lapalap yağan karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ekipler kar küreme ve tozlama çalışmaları yapıyor. Peki İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte Kocaeli-Kartıbe'deki kar yağışıyla ilgili tüm gelişmeler. Haber, haber, güncel, kar İstanbul'un kapısına dayandı, sadece 110 kilometre ötede lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü. Kar İstanbul'un kapısına dayandı, sadece 110 kilometre ötede lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü. İstanbul'un yanı başındaki Kartepe'de sıcaklığın düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte, her yer beyaza büründü. Zaman zaman etkisini artırarak, lapa lapa yağan karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Kocaeli Kartepe'deki kar yağışıyla ilgili tüm gelişmeler. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, yeni haftanın başlamasıyla kış kendisini hissettirmeye başladı. Sıcaklıklar yurt genelinde düşmeye başlarken, İstanbul için kar tahminleri gelemeye başlamıştı. Meteoroloji uzmanı Kerem Öztan, kar yağışı için sinoptik desen oluşmaya başlıyor diyerek heyecan yaratırken, beklenen haber koca elinden geldi. Kartepe, beyaza büründü. İstanbul'a yakınlığıyla bilinen önemli turizm destinasyonlarından Kartepe, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte adeta beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman lapa lapa kar yağışı etkili olurken, 1600 rakımlı tepede sıcaklık 8 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. tepede yağın karı görüntüleyen bir vatandaş, bugün 19 Aralık 2022. Kartepe'de kar yağışı başlamış durumda. Şu anda tahmini olarak kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Kar yağışı muhteşem. Kartepe gelinliğini üzerine giydi dedi. Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı. Ekipler kar küreme çalışmalarına başladı. Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kar tepe zilvesinde mesaisine başladı. Ekipler, yer yer 10 santimetreyi bulan kar yağışının olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürecek. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda pazartesi çok soğuk. Salı günü de soğuk. Kar için sinoptik desen oluşmaya başlıyor. İlerleyen günlerde kar takibi heyecanı başlar ifadelerini kullanmıştı. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 12.000 TL zam geldi. Fiyatlara isyan etti. Artık fiyatlara bu da ekleniyor. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Üçte i̇şte belirlikası skandallar sonrası milli takımı bıraktı değerli izleyenler. Son dakika haberinde bir, bir resmen sona erdi. Kerim Benzema skandallar sonrasında Fransa milli takımına bıraktığını açıkladı değerli izleyenler. Son dakika haberi göre 2022 FIFA Dünya Kupası'nın hemen Hemen başında çıktığı antrenmanda sakatlanarak turnuvada mücadele etme şansı bulamayan Kerim Benzaman'dan plaj bir karar geldi. Fransa'nın finalde Arjantin'e mağlup olması ve kupayı kaybetmesi ardından Kerim Benzaman belli takımı bıraktığını açıkladı. Benzema'nın kararının arkasında turnuva boyunca yaşanan skandalların yattığı iddia edildi. İşte detaylar. Spor. Spor. 2022 Dünya Kupası. Son dakika... Bir devir resmen sona erdi. Karim Benzema, skandallar sonrasında Fransa milli takımını bıraktığını açıkladı. Son dakika, bir devir resmen sona erdi. Karim Benzema, skandallar sonrasında Fransa milli takımını bıraktığını açıkladı. Son dakika haberleri, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın hemen başında çıktığı antrenmanda sakatlanarak turnuvada mücadele etme şansı bulamayan Karim Benzema'dan flash bir karar geldi. Fransa'nın finalde Arjantin'e mağlup olması ve kupayı kaybetmesinin ardından Karim Benzema, milli takımı bıraktığını açıkladı. Benzema'nın kararının arkasında turnuva boyunca yaşanan skandalların yattığı iddia edildi. İşte detaylar. Son dakika haberleri, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan Arjantin-Fransa finaliyle sona erdi. 90 dakikası 2-2, uzatmaları ise 3-3 biten karşılaşmada penaltılara gidilmişti. Seri penaltı atışları sonrasında ise Arjantin, rakibini mağlup ederek Dünya Kupası'nın şampiyonu olmuştu. Fransa milli takımında turnuvanın henüz başında sakatlanan Karim Benzema'dan flash bir karar geldi. Milli takımı bıraktı. Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakalarda forma giyme şansı bulamayan Karim Benzema, milli takımı bıraktığını açıkladı. hayranları çok üzgün. Sakatlık nedeniyle kadroda yer alamaması nedeniyle oldukça üzülen hayranları, Yıldız futbolcunun milli takım kariyerini noktalamasıyla ile birlikte adeta yıkıldı. Kararın perde arkası. Karim Benzema'nın milli takımı bırakma kararı alamasının altında yatan nedenin ise turnuva boyunca yaşanan skandallar olduğu iddia edildi. Ballon d'or konuşması yüzünden. Benzema'nın Ballon d'or seremonisinde yaptığı konuşma nedeniyle Fransa milli takımı kadrosundan çıkarıldığı öne sürülmüştü. Deschamps'ı kızdırdı. Kendisinin kötü gününde hep yanında olan isimleri sayarken, Florentino Perez, Jean-Michel gibi isimleri söylemesi tepkiyle karşılandı. Bu isimlerin yanında Didier Deschamps'ı anlamamasının Fransızları kızdırdığı ifade edilmişti. Bu sebep dolayısıyla Benzema'nın Fransa milli takımında yer almadığı belirtilmişti. Beni ilgilendirmiyor. Bu olayın ardına Benzema'nın yaptığı paylaşım ise iyiden iyi iddiaları güçlendirmişti. Kendi fotoğrafını paylaşın, beni ilgilendirmiyor yazan Benzema dikkatleri üzerine çekmiş durumdaydı. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politik. Anahaber Bülterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ünlü oyuncu büyük şok yaşadı. cinsel gücü arttırıcı ilaç siparişi verilmiş değerli izleyenler. 71 yaşındaki ünlü oyuncu Selahattin Taş e büyük şok yaşadı. Cinsel gücü arttırıcı ilaç siparişi vermiş. Ünlü oyuncu Selahattin Taş başına akılanmaz bir olay geldi. Trajikomik olaya göre Taş Döven, sözlü bir hukuk bürosundan telefonuna gelen mesajla şok oldu. Mesajda ünlü ismin cinsel güç arttırıcı ilaç sipariş edip teslim almadığı için 20.000 TL tazminat ödemesi gerektiği yazıyordu. Yaşadıklarını büyük bir şaşkınlıkla anlatan Taşlıoyen ilaçların ne olduğunu ne ne olduğunu bile bilinmediğini söyledi ve olayın ardından pek çok kişinin kendisine bu tip mesajlar geldiğini anlattığını belirtti. İşte detaylar. Magazin Magazin Güncel 71 yaşındaki ünlü oyuncu Selahattin Taşlıoyen'e büyük şok. Cinsel Gücü Artıcı İlaç Siparişi 71 yaşındaki ünlü oyuncu Selahattin Taşlıen'e büyük şok. Cinsel Gücü Artıcı İlaç Siparişi Ünlü oyuncu Selahattin Taşlıen'in başına akıl almaz bir olay geldi. Trajikomik olaya göre Taşlıen sözde bir hukuk bürosundan telefonuna gelen mesajla şoke oldu. Mesajda ünlü ismin cinsel gücü artıcı ilaç sipariş edip teslim almadığı için 20.000 TL tazminat ödemesi gerektiği yazıyordu. Yaşadıklarını büyük bir şaşkınlıkla anlatan Taşlıyan, ilaçların ne olduğunu bile bilmediğini söyledi ve olayın ardından pek çok kişinin kendisine bu tip mesajlar geldiğini anlattığını belirtti. İşte detaylar. Çılgın bir diş, vizontele, 7 kocalı hürmüz ve ayrılsak da beraberiz gibi çok sayıda yapımda rol alan ve sevilen ünlü oyuncu Selahattin Taşlıyan'ın başına şoke eden bir olay geldi. Adeta trajikomik olan bu olayda ünlü ismin cep telefonuna sözde bir hukuk bürosundan mesaj geldi ve mesajda iki paket cinsel gücü ilaç sipariş ettiği fakat teslim almadığı belirtilerek yaklaşık 20.000 TL tazminat ödemesi gerektiği yazdı. İşte ünlü oyuncunun yaşadığı akıllara durgunluk veren olayın ayrıntıları. Nasıl bir üründür ben de bilemedim. Şirketi zarara uğratmışım. Kanal D Haber'de yer alan habere göre, Selahattin Taşlıyan yaşadıklarına abana da geldi abeyi, bana da geldi ağabey diyenler oldu. Ben de kendimi bir yokladım ayrıca ya, acaba ben hakikaten böyle bir ürün siparişi verdim mi diye tepkisini verdi. Ünlü isim hem gelen mesajla hem de içinde bulunduğu tabloyla büyük şaşkınlık yaşadı. Taşlayan cinsel sağlık ürünleri almışız oradan. Nasıl bir üründür bu ben de bilemedim. Dolayısıyla ben şirketi zarara uğratmışım maddi manevi şeklinde konuştu. 20.000 TL'lik icra tebligatı. 71 yaşındaki ünlü oyuncu Selahattin Taşlıyene sözde hukuk bürosundan 20.000 TL'lik icra tebligatı geldi. Taşlıyan yaşananlarla ilgili ben bunlara cinsel sağlık ürünleri siparişi vermişim, gelmiş ve ben bunları almamışım. Hemen yatırın, şurayı şöyle yapın, böyle yapın falan gibi tuhaf tuhaf cümleler de kurmuşlar ifadelerini kullandı. Haberde yer alan bilgilere göre bu mesajın yalnızca Selahattin Taşlıyene değil, birçok kişiye gittiği ortaya çıktı. O hukuk bürosunun avukatın adı internete yazıldığında onlarca şikayet çıktığı da belirtildi. Taşlıyen söz konusu tebligatta yer alan ifadelerin sipariş edip almadığınız cinsel sağlık ilaçları ile ilgili dosyanız hakkında dosyanız işleme alınacak olup icra yoluyla 19.982 Türk lirası olarak tazminat bedelini ödersiniz olduğunu anlattı. O numara arandığında. Tebligat gelen hukuk bürosuyla ilgili herhangi bir adresin bulunmadığı ifade edilirken İstanbul Barosu'na kayıtlı öyle bir avukat da olmadığı aktarıldı. Yalnızca bir numara olduğu belirtilirken haberde söz konusu numara arandığında aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor mesajı çıktı. Taşlıyan ise gülerek ben de bu avukatı bulacağım işte bu davayı buna vereceğim ki bir an önce. Ani konulara da vakıf şeklinde konuştu. Kuluana fısıldadı mikrofondan hepsi duyuldu. Müge anlı uyardı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kısmetse olur. Anlı ha haber bölümümüz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saat. bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Anlaşlar doğal gazla tavan fiyat belli oldu değerli izleyenler. Anlaşma sağlandı. Avrupa Birliği doğal tavan fiyatı belirli. Avrupa Birliği üyesi ülkeler doğalgaza megawatt saat başına 180 euro tavan fiyat uygulanmasına anlaştı. Tavan fiyat Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda Merkezi Sanal Doğalgaz Ticaret noktası TFF'de işlem gören vadeli gazlı kontratının 3 iş günü boyunca 180 Euro'yu aşması ve Avrupa'da LNG fiyatının küresel piyasaların 35 Euro üzerine çıkması halinde uygulamaya girecek. Finans Finans Ekonomi Anlaşma sağlandı. Avrupa Birliği doğal gaz tavan fiyatı belirledi. Anlaşma sağlandı. Avrupa Birliği doğal gaz tavan fiyatı belirledi. Avrupa Birliği AB üyesi ülkeler doğalgaza megawatt başına 180 euro tavan fiyat uygulanmasında anlaştı. Tavan fiyat, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası işlem gören vadeli gaz kontratının 3 iş günü boyunca 180 euroyu aşması ve Avrupa'da LNL fiyatının küresel piyasaların 35 euro üzerine çıkması halinde uygulamaya girecek. AB üyesi 27 ülkenin enerji bakanları Avrupa'daki enerji krizine karşı alınacak önlemleri ve ithal doğal gaza uygulanacak tavan fiyatı görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, üye ülkelerin aşırı yüksek gaz fiyatlarını sınırlamak için geçici bir mekanizma üzerinde anlaştıkları belirtildi. AB ülkelerinin enerji bakanları, Vatandaşları ve ekonomiyi aşırı yüksek gaz fiyatlarına karşı korumak için bir piyasa düzeltme mekanizması belirleyen düzenlemede siyasi anlaşmaya vardığı ifadesi kullanılan açıklamada, Gazeta One fiyatın enerji arz güvenliğini, finansal piyasaların istikrarını ve Avrupa'da dünya piyasa fiyatlarını yansıtmayan gaz fiyatındaki aşırı dalgalanmaları sınırlamayı amaçladığı kaydedildi. Açıklamada, Tavan fiyatın Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası tıftı işlem gören vadeli gaz kontratının 3 iş günü boyunca 180 euroyu aşması ve aynı dönemde Avrupa'da sıvılaştırılmış doğalgazın, ve megawatt sat fiyatının küresel piyasaların 35 euro üzerine çıkması durumunda yürürlüğe gireceği belirtildi. Mekanizmanın, 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğine işaret edilen açıklamada, AB Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı'nın, ACER, piyasaları sürekli olarak izleyeceği ve ilgili bildirimleri yayınlayacağı ifade edildi. Açıklamada, enerji arz güvenliği, finansal istikrar, gaz akışı veya gaz talebi alanında risklerin tespit edilmesi halinde mekanizmanın askıya alınabileceği bir sistem getirildiği belirtilerek, Riskler veya piyasada rahatsızlık ortaya çıkması durumunda AB Komisyonu'nun mekanizmayı askıya alabileceği ifade edildi. Tavan fiyat uygulamasının, özellikle gaz talebinin bir ayda %15 veya iki ayda %10 artması, LNV ithalatının önemli ölçüde azalması veya tıfte işlem gören gaz miktarının geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde düşmesi durumunda askıya alınacağına dikkat çekilen açıklamada, uygulamayı askıya alma kararının AB resmi gazetesinde yayınlandıktan bir gün sonra yürürlüğe gireceği ifade edildi. Süreç hakkında. AB komisyonu, geçen ay piyasalardaki gaz fiyatlarına tavan fiyat olarak bilinen bir düzeltme mekanizması uygulanması teklifinde bulunmuştu. Plan. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası tıftı işlem gören vadeli gaz kontratının iki hafta boyunca 275 euroyu aşması ve Avrupa'da sıvılaştırılmış doğalgazın, ve megawatt sat fiyatının küresel piyasaların 58 euro üzerine çıkması durumunda yürürlüğe girecekti. AB dönem başkanı Çekyan'ın üye ülkeler arasında uzlaşı sağlamak için hazırladığı son teklif, doğal gaz fiyatının megawattsat başına 188 euroyu 3 gün boyunca aşması ve küresel LNB fiyatlarıyla farkında 35 euro olması durumunda tavan fiyatın devreye girmesini içeriyordu. Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve Macaristan gibi ülkeler tavan fiyat uygulamasına mesafeli yaklaşıyor, bunun Avrupa'ya gaz tedarikini azaltmasından çekiniyordu. Öte yandan, üfte işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, Ağustos'ta megavat saat başına 340 Euro'ya kadar çıkarken bugün ise 106 Euro'dan işlem görüyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan dönmez arkası gelecek diyerek duyurdu. Beton rezervi müjdesi. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda Ve geçiyoruz. Ölü sayısı her geçen gün artıyor. Tüm askerleri ülkeye geri çağırdılar değerli izleyenler. İran'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. Telkin eden gelişmeye göre tüm askerleri geri çağırdılar. İran'da genç bir kızın aylak polisi tarafından gözaltına alınıp öldürmesi sonrasında rejim karşıtı gösteriler başlamıştı. 3 ayda devam eden gösterilerde yeni bir gelişme yaşandı. İran mevcut güvenlik güçlerinin gösterilerde yetersiz kalması üzerine Irak, Dübnan ve Suriye'deki askerlerini geri çekme kararı aldı. Katik noktada intikal ettiren askerlerin mevcut tabloyu daha da kötü hale getirmesinden endişe ediyor. Haber, haber, dünya, İran'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. Tedirgin eden gelişme tüm askerleri geri çağırdılar. İran'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. Tedirgin eden gelişme tüm askerleri geri çağırdılar. İran'da genç bir kızın ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp öldürülmesi sonrasında rejim karşıtı gösteriler başlamıştı. 3 aydır devam eden gösterilerde yeni bir gelişme yaşandı. İran, mevcut güvenlik güçlerinin gösterilerde yetersiz kalması üzerine durak, Lübnan ve Suriye'deki askerlerini geri çekme kararı aldı. Kritik noktalara intikal ettirilen askerlerin mevcut tabloyu daha da kötü hale getirmesinden endişe ediliyor. İran'da genç bir kızın gözaltına alınıp öldürülmesinden sonra başlayan gösteriler ülke genelinde devam ediyor. İran'ın göstericilere gözdağı vermek için başlattığı idamlara dünyadan tepkiler yağarken Moğolalar için esas sorun rejimin sarsılması. Ülke hem bir savaş alanına döndü hem de ilk savaşın eşiğine geldi. Tüm askerleri geri çağırdılar. Güvenlik güçleri 3 ay aralıksız süren gösteriler nedeniyle tükenme noktasına geldi. Nollalar Orta Doğu'da bulunan milislerini geri çekme kararı aldı. Suriye, Irak ve Lübnan'daki devrim muhafızları ve milis güçlerin gergin noktalara intikal ettiği öne sürüldü. Savaş bölgesinden gelen güçlerin göstericilere karşı daha sert bir tavır takınmasından korkuluyor. Ünlü oyuncu gözaltına alındı. Bir hafta arayla ikinci idam, korkunç iddia, bu kareler çekilirken, ölü sayısı 469A yükseldi. Kanal D haberin haberine göre gösteriler hafiflese de direniş hız kesmedi. Milis güçlere ait bir karar daha, direnişçilerin hedefi oldu. Nolla rejimi yasaklamasına rağmen esnaf göstericilere olan desteği kesmedi. Başta Tahran olmak üzere birçok kentte dükkanlar açılmadı. Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 469 a yükseldiği belirtildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Belarus üzerinden cepte iddialarına yanıt. Anı haber bir devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Reciveli izleyen onu arıyor. Hayat kabusa dönüp Tac tacize ulaştı. Boşama aşamasına geldim dedi değerli izleyenler. Recep Übelik filmini izleyen onu arıyor, hayatı kabusa döndü, taciz ulaştı, eşimle boşama aşamasında geldik dedi. İstanbul'da yaşayan 36 yaşındaki Celil Yıldırım'ın hayatı Recep Übelik 2 filminin yayınlanmasının ardından kabusa döndü. Filmde Recep Übelik'in iş ar aradığı sahnede, gazetedeki ilanda telefon numarası görünen Yıldırım, 13 yıldır tanımadığı kişiler tarafından günde defalarca aranıyor. Avukatlara giden ancak çözüm bulamayan Celil Yıldırım, Gece arası bile çağın telefon nedeniyle eşiyle boşanma aşamasına dahi geldiklerini söyledi. Yıldırım, taciz boyutuna ulaştı. Hakaret de ediyorlar demiş. Haber. Haber. Yaşam. Recep İvedik filmini izleyen onu arıyor. Hayatık Uğuz'a döndü. Tacize ulaştık. Eşimle boşanma aşamasına geldik. Recep İvedik filmini izleyen onu arıyor. Hayatık Uğuz'a döndü. Tacize ulaştık. Şimdi boşanma aşamasına geldik. İstanbul'da yaşayan 36 yaşındaki Celil Yıldırım'ın hayatı, Recep İvedik 2 filminin yayınlanmasının ardından Kus'a döndü. Filmde Recep İvedik'in iş aradığı sahnede, gazetedeki ilanda telefon numarası görünen Yıldırım, 13 yıldır tanımadığı kişiler tarafından günde defalarca aranıyor. Avukatlara da giden ancak çözüm bulamayan Celil Yıldırım, gece yarısı bile çalan telefonun nedeniyle eşiyle boşanma aşamasına dahi geldiklerini söyledi. Yıldırım, taciz boyutuna ulaştı, hakaret de ediyorlar dedi. Şahan Gökbakar'ın başrolünde oynadığı Recep İvedik 2 filmi 2009 yılında vizyona girmiş ve milyonlarca kişi tarafından sinemada izlenmişti. Recep İvedik'in gazetedeki ilanlarda iş aradığı bir sahnede ise, Celil Yıldırım'a ait olan telefon numarası göründü. Gişe rekorları kıran bir filmde cep telefonunun numarası görünen Yıldırım'ın hayatı ise o günden sonra değişti. Telefonu sabah akşam çalan Yıldırım. 13 yıldır aynı azabı yaşadığını söyledi. Eşimle büyük sıkıntılar yaşadık. Çoğun ana habere konuşan 36 yaşında, 4 çocuk babası Celil Yıldırım, yaşadıklarını şöyle anlattı. Filmde vasıfsız iş arıyorum ilanı olan sahnede kullanılan numara bana ait. Her izleyen arayabiliyor. 2009'den beri hiç bitmiyor. Gecem gündüzüme karıştı. Artık canımı tak etti. 18 yaşından bu yana aynı numarayı kullanıyorum. Sosyal çevrem ve iş hayatım bu numarayla beni tanıyor, o yüzden değiştiremiyorum. Taciz boyutuna ulaştı, defalarca arayıp hakaret edenler oluyor. Gece yarısı 3-4 sefer arayan oluyor. Eşimle çok büyük sıkıntılar yaşadık bununla ilgili. Boşanma aşamasına kadar geldi. Yine taciz edilmeye başladım. Başına gelenleri ise bir kişinin durumu telefonda kendisine anlatmasıyla öğrendiğini söyleyen Yıldırım, arayanlardan bir filmi izledik iletişim bilgilerin yer alıyordu. Meraktan dolayı aradık dedi. Hukuk bürosuna da gittim. Ancak zaman aşımına takılabiliriz diye davayı sahiplenmediler. Birçok platformda daha sonra o sahne mozaiklenmişti. Ancak serinin yeni filmiyle birlikte bütün Recep İvedik filmleri başka bir platforma taşınmış. O sahne orada da sansürlü değil. Bu yüzden bir 1, -1 aydır yine taciz edilmeye başladığım ifadelerini kullandı. Şahandan şaşırtan Recep İvedik kararı, çok güzel oynar. Karakteri devredebilirim. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Abdest almaya camiye gitti. Denkçeti yaşadı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. uzun süre olmayacak denmişti geri döndü değerli izleyenler Daha <Gülüyor> uzun süre uzak kalacak denmişti takımla idmana çıktı Galatasaray'da sadece Oliveira sevinci yaşandı. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve 27 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte salonun geri kalanı için antrenmanlara devam eden Sarı kırmızılılara Sercü Oliveira'ya sakatlanmış bir oyuncunun sahalardan uzun süre uzak kalacağı öne sürülmüştü. Portekizli futbolcu bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştı ve iddiaları boşa çıkardı. İşleri taylar. Spor. Spor. Galatasaray. Sahalardan uzun süre uzak kalacak denilmişti, takımla idmana çıktı. Galatasaray'da Sergio Oliveira Sevinci. Sahalardan uzun süre uzak kalacak denilmişti, takımla idmana çıktı. Galatasaray'da Sergio Oliveira Sevinci. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve 27 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte sezonun geri kalanı için antrenmanlarına devam eden Sarı kırmızılılarda da Sergio Oliveira sakatlanmış ve oyuncunun sahalardan uzun süre uzak kalacağı öne sürülmüştü. Portekizli futbolcu, bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştı ve iddiaları boşa çıkardı. İşte detaylar. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ankara Keçi Örren Gücü ile 22 Aralık Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin-Oktay tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde 5-2 pas çalışmasıyla devam etti. Galatasaray Antrenmanı Antrenman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasının ardından 4 takımlı turnuvayla sona erdi. Sahalardan uzun süre uzak kalacağı iddia edilen Sergio Oliveira ve sol bek oyuncusu Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla çalışırken, Tedavilerine devam edilen Mahvuru Icardi, Yunus Akgün ve Matias Ross özel program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Galatasaray, hazırlıklarını 20 Aralık Salı günü yapacağı idmanla sürdürecek. En çok aranan haberler, iletişim, yardım. Ana haber bürtüremiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Galatasaray ayrıldı, dünya başına yıkıldı değerli izleyenler. Galatasaray ayrıldı, dünyası başına yıkıldı. marka en az 3 ay oynayamayacak. Son dakika haberine göre La Liga ekiplerinden Sevilla bu zeton başında 12 artı 3 milyon euro bonservis beliri ödeyerek Galatasaray'dan kadrosuna kattığı markanın sakatlandığını açıkladı. Brezilya'da Stopper'in stop, sahalardan en az 3 ay uzak kalacağı belirtildi. işte detaylar. Spor. Spor. Galatasaray. Galatasaray'dan ayrıldı, dünyası başına yıkıldı. Marcao, en az 3 ay oynayamayacak. Galatasaray'dan ayrıldı, dünyası başına yıkıldı. Marcao, en az 3 ay oynayamayacak. Son dakika haberleri, La Liga ekiplerinden Sevilla, bu sezon başında 12-3 milyon euro bon servis bedeli ödeyerek Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao'nun sakatlandığını açıkladı. Brezilyalı stoperin sahalardan en az 3 ay uzak kalacağı belirtildi. İşte detaylar. Son dakika haberleri, sezon başında kadrosuna kattığı birçok isimle transfer dönemine damga vuran Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, 12,3 milyon euro bon servis bedeliyle İspanya'yla Liga ekiplerinden Sevilla'nın yolunu tutmuştu. İspanyol temsilcisine transfer olduğu günden bu yana şanssızlıkların yakasını bırakmadığı Brezilyalı stoper yine talihsiz bir an yaşadı. Sevilla'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Marcao'nun sakatlandığı ve sahalardan uzun bir süre uzak kalacağı belirtildi. Kasım ayının başında İngiltere'de Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ bacağının Femoris Biceps kasında Liff yırtığı yaşayan Brezilyalı Stopper Marcao'nun Cuma günü bir operasyon geçireceği ve sahalardan en az 12 hafta uzak kalacağı ifade edildi. Bu sezon Sevilla forması ile 7 resmi maça çıkabilen Marcao, 585 dakika sahada kaldı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız uzun süre olmayacak denmişti geri döndü ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz İşte Şık kitabımızda metadata'nın son hali değerli izleyenlerimiz. Şık kitabımızda metadata'nın son hali yıllara rağmen değişmemiş değerli izleyenler Şık kitabımız nane nane şahtamar gibi parçalayla sosyal medyayı sıklıkla konuşulan bir ve bir döneme damga vuran ağlar sosyal medyada oldukça aktif. İlginç besteleriyle dikkat çeken ajarın son hali sosyal medyada merak konusu oldu. Magazin. Magazin. Güncel. Çikitamuz ile tanınan Ajdar'ın son hali. Yıllara rağmen değişmemiş. Çikitamuz ile tanınan Ajdar'ın son hali. Yıllara rağmen değişmemiş. Çikitamuz, nane nane, şahdamar gibi parçalarıyla sosyal medyada sıklıkla konuşulan ve bir döneme danga vuran Ajdar, sosyal medyada oldukça aktif. İlginç besteleriyle dikkat çeken Ajdar'ın son hali sosyal medyada merak konusu oldu. Popstar yarışmasında söylediği Çikita Nuz şarkısı ile ünlenen ve değişik şarkılarıyla bir döneme damga vuran Ajdar'ın son hali merak konusu oldu. Nane ve Şahdamarım şarkılarıyla da tanınan ve gözlerden uzak yaşayan Ajdar'ın son hali ortaya çıktı. Te Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılan Ajdar, bu sayede tüm Türkiye'ye adını duyurmuştu. Uzun süredir sessiz sedasız olan Ajdar'ı görenler hiç değişmemiş yorumunda bulunurken bazı takipçiler ise yazık adam solmuş dedi. Ajlar TikTok'a e yaptığı ilginç bestelerle de adından söz ettiriyor. Ajların paylaşımlarını görenler adam hiç tarzını bozmamış diyerek bir döneme damga vuran ismi aldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kısmetse olur. Aşkın gücüne ilk veda. İlk elenen yarışmacı Kaan oldu Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunu bugün görenler İstanbul'dan taksicinin, görüntüler İstanbul'dan efendim taksicinin davranışı hayata düşürdü değerli ziyanlar. Görüntüler İstanbul'dan müşteri seçen taksiciyi saniye saniye kayda aldı değerli ziyanlar. Bağcılarda müşteri seçen taksiciyi kameralara yansıdı. Aracı binmek isteyen genç kızı kabul etmeyen taksi şoförü kısa bir süre sonra yabancı uyruklu iki kişiyi aracına bindirdi. Haber, haber, yaşam, görüntüler İstanbul'dan, müşteri seçen taksiciyi saniye saniye kaydı aldı, görüntüler İstanbul'dan, müşteri seçen taksiciyi saniye saniye kaydı aldı, bağcılarda müşteri seçen taksici kameralara yansıdı, araca binmek isteyen genç kızı kabul etmeyen taksi şoförü, kısa bir süre sonra yabancı uyruklu iki kişiyi aracına bindirdi, olay, sabah saatlerinde Bağcılar-Mahmutbey caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik ışıklarında bekleyen taksi sürücüsü, araca binmek isteyen genç bir kıza izin vermedi. Kendisini taksiye alması için adeta yalvaran genç kız, bir süre sonra pes ederken, o sırada aynı taksiye yabancı uyruklu iki kişi bindi. Müşteri seçen taksici şahıslar bindikten sonra yoluna devam ederken, Görenleri hayrete düşüren o anlar trafikteki başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Abdest almaya camiye gitti, dehşeti yaşadı. Hatay Kırıkhan'da korkutan deprem. Çevre illerden de hissedildi. Sadece İstanbullular değil başka illerden de akım ettiler. En çok aranan haberler. Ona haber bbütenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlarde dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz 12 bin TL zam geldi fiyatta isyan etti gelmeyin diyorlar denildi değerli izleyenler Samburgyası de müleri vurdu 12 bin zam yaptılar birçok kişi mağdur oldu. Türkiye'de yaşanan zam furyasından devrem mülkleri etkilendi. Bahane üzerine bahane üreten yönetim, yönetimler aidatlara da kat kat zam yapmaya devam ediyor. Esma Booker isimli vatandaş geçen sene 7.500 lira ödedikleri devrem mülk aidatının 2023'te 19.500 liraya yükseldiğini söyledi. devre mülk işletmecileri iddiaya göre daha çok kazanmak için müşterilere gelmeyin aidat da ödemeyin teklifine bile bulunuyorlar. Haber. Haber. Güncel. Zam furyası devre mülteri de vurdu. 12 bin lira zam yaptılar. Birçok kişi mağdur. Zam furyası devre mülteri de vurdu. 12 bin lira zam yaptılar. Birçok kişi mağdur. Türkiye'de yaşanan zam furyasından devre mülter de etkilendi. Bahane üzerine bahane üreten yönetimler aidatlara da kat kat zam yapmaya devam ediyor. Esma Bugır isimli vatandaş, Geçen sene 7.500 lira ödedikleri devremülk aydatının 2023'te 19.500 liraya yükseltildiğini söyledi. Devremülk işletmecileri, iddiaya göre daha çok kazanmak için müşterilere gelmeyin, aydatta ödemeyin teklifinde bile bulunuyorlar. Zam furyası devremülklere de sıçradı. Bahane üzerine bahane üreten yönetimler aydatlara da kat kat zam yapıyor. Otel yetkilileri fahiş zamla da yetinmiyor. İddiaya göre daha çok kazanmak için müşterilere gelmeyin, aydatla ödemeyin teklifinde bile bulunuyorlar. Birçok kişi şikayetçi. Çoğun haberde yer alan habere göre devre mülk mağduru olan Esma Bugır isimli vatandaş, 7500 liralık aydatı 12000 lira zamlanınca isyan etti. 23000 gibi fiyattan yeni uçurdular. Geçen sene 7500 lira ödedik buraya ama 2023 yılı içinde bizden 19500 lira ödememiz isteniyor diyen genç kadın, bir muhatap bulamıyoruz. Birçok kişi şikayetçi şu an ifadelerini kullandı. Gitmememiz onların işine geliyor. Esra bu bir konuyla ilgili şunları söyledi. 2023 yılı içinde bizden 19.500 lira ödememiz isteniyor. Ödemeseniz daha fazla kazanacaklar. Ödeseniz ayrı dert. Yaklaşık 10 yıldır gidiyoruz. Pandemiye kadar da çok memnundum. %50 artış yapabilirler ama bunun çok üzerinde bir rakam söylendi. Oda içinde kaplıca suyunu da kullanamazsınız dendi. Sağlık Bakanlığı'nı aradığımızda böyle bir yaptırım olmadığını da söylediler. Biz gitmediğimiz zaman o iki haftada benim yerim kiralanıyor ve iki katı fiyat alınıyor. O yüzden bizim gitmememiz de onların işine geliyor. 18 bin küsür para söylüyorlar. Bir muhatap bulamıyoruz. Birçok kişi şikayetçi şu an. Devremülk mağduru genç kadın şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber ülkemiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizi geçiyoruz. Eziyetin detayları kan dondurdu. Dövdüler, soydular, nehre atın. Yunan askerlerinden kan donduran muamele geldi. Göçmenler nehri yüzeyerek Mehmet Yunan Yunanlıs unsurları tarafından geri ettikleri Mereşi Nehri kıyısında Türk askerlerince kurtarılan faz Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı. Düzensiz göçmenlerden birisinin Yunanistan tarafından 4-5 kişi dövdü beni. O kadar dövdüler ki bayıldım. Yumrukla, tekmeyle, sopalarla ellerine ne geçerse onunla vurdular. İfadelerine kan dondurdu. İşte Dehşete düşüren haberi detaylıdır. Haber. Haber. Yaşam. Yunan askerlerinden kan donduran muamele. Göçmenler nehri yüzerek Mehmetçiye sığındı. Yunan askerlerinden kan donduran muamele. Göçmenler nehri yüzerek Mehmetçiye sığındı. Yunan unsurları tarafından geri itildikleri Meriç nehri kıyısında Türk askerlerince kurtarılan Fas, Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı. Düzensiz göçmenlerden birisinin, Yunanistan tarafında 4-5 kişi dövdü beni, o kadar dövdüler ki bayıldım. Yumrukla, tekmeyle, sopalarla, ellerine ne geçerse onunla vurdular ifadeleri kan dondurdu. İşte dehşite düşüren haberin detayları. Yunanistan unsurlarınca Meriç nehrinin ortasında ölüme terk edilen ve 16 gündür hayatta kalmaya çalışan, Aralarında 10 çocuğun da bulunduğu 40 düzensiz göçmen, Mehmetçik tarafından kurtarıldı. İnsanlık dışı işkencelere maruz kalan göçmenler, korku dolu anları anlattı. Yunan güvenlik güçlerinin kadın, çocuk ayrımı yapmadan düzensiz göçmenlere zulmü devam ediyor. 40 düzensiz göçmene günlerce işkence uygulayan Yunan unsurları, göçmenlerin değerli eşyalarını, paralarını ve cep telefonlarını alık yarı çıplak halde Meriç nehrinin ortasına terk etti. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi derecelere düştüğü bölgede 16 gündür Meriç nehrinin ortasında ölümle burun buruna gelen göçmenlere Türk askeri yardım eli uzattı. Göçmenleri ölümün kıyısından kurtaran Mehmetçik, kıyafet verip ısınmalarını sağladı. Ardından hastanede tedavileri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sopalarla vurdular, paralarımızı ve kıyafetlerimizi aldılar. Yaşadıklarını anlatan göçmenler, Yunanistan hudut birliklerinin kendilerini döverek yarı çıplak halde Meriç nehrinden Türkiye'ye zorla geri gönderdiğini öne sürdü. Bot yardımı ile karşı tarafa geçtiklerini söyleyen Fas uyruklu 21 yaşındaki Abdülsamed Ganda, Yunan askerlerine yakalandıklarında yere yatırılarak paralarının, değerli eşyalarının ve kıyafetlerinin alınarak sopalarla işkence gördüklerini aktardı. Türk askeri ısınmamız için ateş yaktı ve bize giysi verdi. İlk olarak 4 Yunan askerinin kendilerini araçların yanına götürdüğünü ve daha sonra 5 askerin daha geldiğini belirten Gamla, bizi araçlara bindirip kampa götürdüler. Orada 24 saat kaldık. Kampta sadece iç çamaşırı ile kaldık. Her şeyimizi çıkarttırdılar. Daha sonra bizi araçlara bindirerek Türkiye sınırına yakın bir bölgeye getirdiler. Botlara bindirdikten sonra silah göstererek bizi suyun ortasına bıraktılar. Kendi imkanlarımızla kurtulmaya çalıştık. Çok zordu. Türk askeri bizi gördü, ısınmamız için ateş yaktı ve bize giysi verdi dedi. Yumrukla, sopayla ve ağaçla vurdular. Tanınamaz bir haldeydi. Yanlarındaki rehberin Yunan askerlerini görünce kaçtığını söyleyen İran uyruklu 21 yaşındaki alınır rastladı. Yunan askeri bize onun nereye kaçtığını sordu. Bilmiyoruz deyince daha çok vurdular. Yunanistan tarafında 4-5 kişi bizi dövdü, ben bayıldım. Yumrukla, sopayla ve ağaçla vurdular. Tanınamaz bir haldeydim. Ayakkabılarımızı, elbiselerimizi, telefonlarımızı ve paramızı aldılar. Biri bir araca bindirip Meriç'e doğru geri gönderdiler. Suya attılar, yüzerek Türkiye'ye geldik. Türkiye'de bizi tedavi ettirdiler. Şimdi çok daha iyiyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açacağız, bize avukat ayarladılar ifadelerine yer verdi. Her şeyimizi alın, çıplak ayakla Türkiye'ye gönderdiler. Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan askerlerine yakalandıklarını söyleyen 19 yaşındaki Zehra Etayı, bizi bilinmeyen bir noktaya götürdüler. Orada bizi dövdüler. Tüm eşyalarımızı, telefonlarımızı ve gıda malzemelerimizi aldılar. Daha sonra bizleri çıplak ayaklı bir şekilde Türkiye tarafına gönderdiler dedi. Türkiye tarafına geldikten sonra Türk askerinin ısınmaları için ateş yaktığını söyleyen Etayı, yiyecek içecek verdiklerini ve karınlarını doyurduklarını belirterek, Türk askerine teşekkür etti. Yunan askerinin kadın, çocuk, yaşlı, erkek ayrımı olmadığını belirten Etay'ı, orada yemek ya da su vermediklerini, su istediklerinde de tuvalet musluğunu gösterdiklerini aktardı. İhde Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve ayrıca bu haberimizle birlikte Haber.com ana haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız www.tarikhaber.com'u ziyaret etmenizi öneririz. Sitemizde yer alan reklamlar tıklayarak bizi destekleyebilirsiniz. verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar diye